karşıda zaten ne? İkisinden birini salacağız. Ya da yeni oda kuracağız. Çıkmıştır ya. Sanmıyorum. Aha yaklaştıkça gaslıyor. Onlar da beni arıyor galiba. Onlar derken o herhalde tektir. Aha duydum. Oo kaykaycı. Aha fight başladı. Buddy'e de. Boy, i̇lk defa. Evet bir kızla kapışıyorum. Bir es bir. Yenerse helal olsun. Harbiden helal olsun. Hakkıdır ruje sonuna kadar. Sevinirim hatta. Harbiden sevinirim bak. Bilerek böyle farklılık yaptım arkadaşlar. Farklı bir şey olsun. Gördüm seni. Ah be. yedi mermili galiba şey. Hayır, hayır, hayır. Abla bir dakika abla. Benim karakter kalkmıyor abi. Niye böyle? Benim karakter ayağa kalkmıyor abi. Öyle bir sıkıntımız oldu. Badi Ekrem. <gülüyor> Çekiliş devam ediyor arkadaşlar. Katılın. Hayda. Araya nasıl kaçtım ama. Berna abla şuradan bir şey alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Azıcık canfulim. Vallahi fight'e çıkacağım şimdi. Tamam. Evet ses dinliyoruz. Duydum. Aralarda. İyi görmüşüz. İyi gördük. Merhabalar. Reloading. Merhaba, saygılar. Hak ettik. Bunu hak ettik ama. Evet hassas ettir bayağı fazla galiba. Benim karakter niye böyle avalevel aval, aval, sağ sol çapraz yapıyor? Hadi. Ulan AVM da var da ayıp ayıp AVM oynanmaz oğlum yemeyip içmiyip odaya mı giriyorsunuz yavaş ya kaç tane ne <gülüyor> Aykut Delvaz RP Nine Nine Fiko Nine ablacım ablacım dur dur dur dur Ama iyi oynuyor. Vallahi iyi oynuyor. Yaşasın. Allah'ım 7 tane mermim var. Peki böyle gelsem. Bir tane reload atabilir miyim? Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar. Hayır, hayır, hayır, hayır Öyle bir şey yok Öyle bir şey yok <gülüyor> BUM Arkadaşlar oda ismini sesli bir şekilde söylüyorum hızlı olan Gatılıyor Aga be down. <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyor galiba kardeşimiz nice shot. Olsun en azından elemek ele önde. Abi red Dot var çok iyi lan dur ben quick deneyeceğim bir iki tane Ya da dur Q öğreteceğim <gülüyor> Hainlik şeytanlık Ama bu sayılmaz arkadaşlar Ayıp ettim O yüzden hemen kendimi patlatıyorum Hainlik yaptık Aa ona niye puan gitmedi Ona niye puan gitmedi Aa ben ona puan gidiyor sandım Öyle ya Keşke ölseydim <gülüyor> Sayı vermez ki. Doğru diyorsun ya. Ben orada haberlik yaptım ya. Çok doğru söylüyorsun. Oy. Güzel, güzel, güzel, güzel. Hadi be. ır ama önüme düştü ya arkadaşlar oto yapmıyoruz oto, oto. oto yok ne no, oto ah be Kaçamadım. O da Aynen abi böyle şey olmuyor ya. Abi böyle hardcore kasıyorsun iki saat falan. Hiç gerek yok sağda ses duydum. Oy çok güzel oldu. Ah be çıktı yeri iyi ayarladım da. devamını şey yapamadım. Kral volfe sağa versene verse relatif. Şu an attın kanka. Merhaba Büyük <gülüyor> atacağım abi. Hill. <gülüyor> <gülüyor> Can ta mı? Bitti oğlum çanta manta kalmadı lan. Ne çantası? Ah be. Expired. M24 M24 oynuyoruz arkadaşlar. Döndüm evlaman gibi. Killing spree for the blue team. Yani vurur dedim ama bu abi gözüküyor bu kanal şu, şu an verdim kanka Wolfesan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 660 ucu oğlum ne 60 ucu lan Başım döndü ya. Ay, ay Evet, maçımız solanlı geldi ha. Merhabalar, merhabalar. Çok güzeldi. Evet, ben de ben de çok eğlendim. Senin de eline çok sağlık. Şu an. <gülüyor> evet, chatimiz de çok mutlu bir bir dahakine inşallah olacak ama 660 uca <gülüyor> i̇nşallah. i̇nşallah teşekkür ederim ben de görüşürüz bay bay bir dakika e ses mi alacaksın